Kıymetli izleyenler, Türkiye'nin trap'siz ama haber bülteninde karşınızdayız. Benünüz Ömer Tarkmazat haber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmelerini sizler için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak TV İç Tark Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tark Haber TV Facebook Tarık Haber, Lenkerin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İslamet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Ground Life 73.8, Youtube Tarık Haber TV belki Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayınlayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak, Big yayındayız, Big kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilir. Nonolive'da yayındayız. Nonolive kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. LİKE'le yayındayız efendim. LİKE kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. bu quest'te yayındayız. bu kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz yorumları <gülüyor> Bu için insafir infosyal... olacak değerli izleyenler diye değerler... değerler... istiyoruz ve ilk haberimize geçiyoruz. Kuray ve Türk bayrağı iki sahne düzenlerinde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz deneyiz. Alim arkada Kur'an-ı Kerim'e ve Türk Bayraşı'nın sert tepki geldi. Çelik sosyalist bir grup tarafından kutsal kitabımız, ifade yerini kulağınızı. Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına çeki 25 Mart 2023 18:36 son güncelleme 25 Mart 2023 Rani Markada Kur'an'ın Türk bayrağına karşı yapılan İslam düşmanı Kur'an ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan İslam düşmanı Kur'an ve bayrağına lan saldırıyı ve pro kasyonları ifadesini yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından saldırı vokasyonunüler ediyoruz. adı altında isimle. şu an ver... bu nefret salgınına karşı harekete geçme almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eğlenenlerinin demokrasi ve hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Kırmıyoruz. Danimarka makamlarına bir an evvel saldırıların dışı saygı. Danimarka'da Kur'an-ı Kerime ve Türk bayrağına yapılan saldırılarının açıklamada. Dün üstü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerime ve Şanlı bayrağımızın yönelik. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiç... ...ifadelerine yer verilmişti. Danimarka da çirkin olay. Ayrıca düşmanlığının... Ve protesto ettiğinin Danimarka makamlarına bildirildiği kaydedilmişti. Açıklamada, Danimarka suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve toplumsal soru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonları... Hani markada 27 Ocak'ta cami karşısında ve Türkiye'nin <gülüyor> yönelik benzer bir sanatçı olmuştu. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Galatasaray menistadı. Maç oynanıyor ve maçta milli takımımız şu şu anda Şu anda iki, iki bir yeni Ermenistan teplastan Twitter'dan Son dakika bana göre 100 bin imza toplandı, başka yaklaştıkça siyasetin devam ediyor. Mevkıp partisi genel başkanı Muhareb, 100 bin imza topladı. Kameraların karşısında aşktamada bulunan Muhareb, saklayın. O Türkiye'nin demokrasi belgesidir ifadelerini kullanın. 25 Mart, 2020, 16, Eylül, 9, günce, cenneme, 25 Mart 2023 son güncelleme 25 Mart 2023 yıl 10. denetlemeye ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Cumhurbaşkanı kameraların karşısında açıklamalarda bulunma Için 27 Mart saat 20.00 ye kadar 100.000 imza toplanması gerekiyor. 70.000 Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 10 bin isim için. Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen ince 100.000 bin imzaya ulaşırken, YSK tarafından Cumhurbaşkanı Karabülür, Erkan Türk'ten, Ali Murat Ünver, İlmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Sinan Osman. Muharrem İnce imza sayısının tamamlanmasının ardından kameraların karşısına geçti. İnce oluşmasında şunları söyledi. "18'deki imza toplamayla şimdiki aynı değil. Her türlü engellemeye, her türlü baskıya, iftira, ayarlarına pabuç bırakmadınız. Ben imza her yürekten kutluyorum. Seçim kurulundan size verilen o sayısal. yeni demokrasi belgesi. Demokrasimiz için aklını takınır. hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey almadan yüz bir yönlü bunlar size bir miras olarak kalacak. Çocuklarınıza belgeleri göstereceksiniz. İki için buradayım, onur için buradayım, Atatürk için buradayım diyenlerin belgesidir. Retro taktiklerini uyguladılar. yatağından kalkan 300 kilometre yol giden biliyorum mavi şapkalılara mavi gömleklere benim istesek ilk gün toplayabilirdik ilk gün toplasak ak partililer yardım ediyor diyeceklerdi her şey planladığımız gibi oldu ellerini oluşturdular sahte düzenlediler ikinci gün baktılar imza toplanıyor bu defa sağlıklar yaptılar Tam FETÖ taktiklerine uygun. Bu seçimde bu yarışta ilk kez FETÖ'cüler, en aktif şekilde çalışan FETÖ'cülerdir. Yine yardımı yok, belediye yok, arkamızda tarikat yok. Tamamen organik. Gönüllüler ordusu. Bir haftada yüz bin yeni üye oldu. Bu bir zarar Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Ben salon... ...siyasetçisi değilim, sokak siyasetçisiyim. 50 gün içinde Türkiye'yi nasıl ayağa kaldıracağımızı herkes görecek. Nasıl yarıp geçeceğimizi herkes görecek. Değerli arkadaşlarım, o sırça köşklerinde oturanların kirlenmiş kalplerinin sizin mevket sevdamızı anlayamaz. Hiçbir çiçekli yollardan gidilmez. Sen imzanla surda bir gedik açtım Bir oyunları bozdun. Biz zengin olacağız. Yurt dışından imzan vermiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Oy kullanmak her şey planladığımız gibi oldu. 3.007 kişi topladı. Hangi ilden ne kadar olacağını biliyordu. Rahabet yok. İmza toplamaya devam ediyoruz. Bu seçim kuruluna güvenmiyorum. düşürüler falan. Çi sağlama alalım. 107 CHP'li vekilden yapılan... Cumhurbaşkanı adaylığı için 107 vekilden kendisine yapılan, Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışı bir rejimin ilanını amaçlayanlara karşı oluşturulan büyük dayanışmanın bir parçası olma yönünde karşı inanmak istiyor. da cevap veren ince, şu ifadeleri kullandı. Yüket ve Bunlar benim arkadaşlarım. Bunlarla beraber görev yaptık. Çağrılarını anlamlı buluyorum fakat ben şu anda CHP'nin üyesi değilim. Ben farklı bir parti olan Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Onlar ise CHP üyesi. O arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. CHP'nin tüzüğü antide maksasının basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Saraya gidiyorlarında neredeydiniz? Seçim gecesi yalanını attıklarında siz ne yaptınız? Atatürk CHP içerisinde hakaret edilirken siz ne yaptınız? Ses Dersiniz'i çıkardınız mı çıkarmadınız mı? Şimdi siz partideki demokratik uygulamalar yaşanırken, dıkını bile çıkarmayanlar koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını hatırlatırlar. Atatürk'e dersin katliamcısı denilirken, hanginiz ne yaptınız? Onun için bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Bu da Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ermenistan Türkiye maçının hakemine sorduk ki geldi. İşte 19 kez kaptırılan her top sonrasında ise bakın ne yaptınız. 2020 grubu ilk birlikte sonuçlanırken hakem Maria Ayıldız ekibimizin kazandığı nerede? Neredeyse her ikili mücadelesinde sonradı diyoruz. O da verdi. İşte detaylar. Ermenistan, Türkiye maçının hakemine sosyal medyada büyük tepki. Ermenistan, Türkiye maçının hakemine sosyal medyada büyük tepki. 45 dakikada 19 dolayı, her top sonrasında ise 25 Mart 2023 25 son güncelleme, 25 Mart 2023-2055 24 elemeleri D grubu ilk maçında Ermenistan deplasmanına çıktı. Müsabakanın ilk yarısı bir, birlik eşitlikte sonuçlanırken, hakem Jose Maria Sanchez martinez'e sosyal medyadan büyük bir tepki gösterildi. İspanyol hakem, Ay Yıldız'la ekibimizin kazandığı neredeyse her ikili mücadele sonrasında düdüğünü olarak oyunu durdurdu ve milli takımımız aleyhine kararlar verdi. İşte detaylar. Takip et. Euro 2024 elemeleri D grubu ilk maçında milli takımımız ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Azgen Sakisyen Cumhuriyet Stadyumunda oynanan müsabakanın ilk yarısı bir, birlik eşitlikte sonuçlandı. A milli takımımızın oyun üstünlüğünü sonradan aldığı ilk devrede maçın hakemi Jose Maria Sanchez Martinez tepki çekti. Maçın 10. dakikasında geriye düştükten sonra oyun kontrolünü eline alan Ay Yıldızlı ekibimiz üst üste birçok atak geliştirdi. Hakem kararları dikkat çekti. Mü Dağbakan'ın hakemi Jose Maria Sanchez Martinez, ilk yarıda toplam 19 kez oyunu durdururken, A milli takımımızın kazandığı neredeyse her ikili mücadele sonrasında futbolcularımızın aleyhine verdiği kararlarla karşılaşmaya damgasını vurdu. Penaltıları vermedi, sarı kart çıkardı. Ayrıca Ay Yıldızlı ekibimizin penaltı beklediği pozisyonlarda da, Devam, kararı veren Martinez, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut ve Merih Demiralı sarı kartla cezalandırdı. Hakem Jose Maria Sanchez Martinez, verdiği kararlar neticesinde sosyal medyadaki futbolseverler tarafından tepki gördü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizde geçiyor. Suriye'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor. Değer karşılık verilecek denildi. Gez saatlerine Suriye'deki haberi üstüne ve İran destekli gruplara yönelik düzenlenen Peş peşe saldıran sonrası İran'dan gerilimi yükseltecek yeni bir açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Kevon Hüsrevi, Suriye'deki İran bağlantılı askeri üstlere gerçekleştirilen saldırılar derhal yanıt verileceğini söyledi. İşte haberin detayları. Suriye'de adlanan gerilimi tırmanıyor. Derhal karşılık verilecek. 25 Mart 2023-19-16 son güncelleme, 25 Mart 2023 19:43. Gece saatlerinde Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri üstlerine ve İran destekli gruplara yönelik düzenlenen peş peşe saldırılar sonrası İran'dan gerilimi yükseltesek yeni bir açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsevi, Suriye'deki İran bağlantılı askeri üslere gerçekleştirilen saldırılara derhal yanıt verileceğini söyledi. İşte haberin detayları. Takip et. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de geçtiğimiz Perşembe günü İran'a ait bir intihar insansız hava aracının, İHA, terör örgütü DAEŞ ile mücadele koalisyonuna ait tesise gerçekleştirdiği ve bir Amerika Birleşik Devletleri sözleşmeli personelin örgünü. Bir sözleşmeli personel ile beş Amerika Birleşik Devletleri askerinin yaralandığı saldırının ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor. Herhangi bir bahaneye karşılık vereceğiz. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrev'i saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğunu belirterek İran terörle başa çıkmak ve Suriye'de istikrarlı bir güvenlik oluşturmak için çok uğraştı ve bu ülkenin istikrarını tehlikeye atan her türlü eyleme karşı çıkacaktır. Suriye'de DAEŞ ve terörle mücadele amacıyla bu ülkenin hükümetinin talebiyle kurulan Hüsrev'e saldırmak için herhangi bir bahane derhal karşılık verilecektir ifadelerini kullandı. Suriye'de sıcak saatler, Amerika Birleşik Devletleri üstüne saldırdılar. İran destekli gruplara saldırı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan bugün yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de İran devrim muhafızları ile bağlantılı gruplara yönelik misilleme saldırılarında 19 kişinin öldüğü duyurmuştu. Hava saldırılarında ölenlerin 3 günün Suriye askeri, 11 inin rejim yanlısı Suriyeli, 5 inin de rejim yanlısı yabancı olduğu aktarılmıştı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çikolata fabrikasında patlama. Dehşete düşüren an. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir imtihanın eşiğindeyiz diyerek duyuyordu. 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadıda bir, bir programda yaptığı açıklamada. Dünyanın dört bir yerinde Yüzüne bize dönmüş tüm kardeşlerimizle yeni bir imtihanın eşindeyiz. 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır. 14 Mayıs'ta da bizler milletimizle beraber bu zaferi perçlendiğimizde yeni dönemi kapılar açılacaktı. Erdoğan'ınca önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir imtihanın eşindeyiz diyerek duyuyordu. 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır. 25 Mart 2023 15 10 son güncelleme 25 Mart 2023 16 40 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Dünyanın dört bir yanında yüzünü bize dönmüştüm kardeşlerimizle yeni bir imtihanın eşindeyiz. 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır. 14 Mayıs'ta da bizler milletimizle beraber bu zaferi perçelendiğimizde yeni dönemi kapıları açılacak dedi. Erdoğan ayrıca önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz diye konuştu. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuştu. Dört yılı seçimlere dikkat çeken Erdoğan, ne bir insanın eşiniz, on tercih olaylıdır vurgusu yaptı. Erdoğan'ın açıklaması sırası. Size, size olan herkese teşekkür ediyorum. Lokuz 73'ten beri aklımızın çatısısınlar bizlere. Hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir tane daha içinde 50 de, de canımız birlikte. İlk zorlar arana, dümasın sebebi dolayısıyla, etkileri... dolayısıyla tepkilerin etkiler anadolu elindeki şimdi bunu bize bağlamış hiçbir kardeşimizin karşısında mahcup olmama zorunluluğumuz var, Dedikleri asla boyun eğmeyeceğiz. Hepimiz birer faniyiz. Ay Ayaklarını, kollarını kaybeden Aleyna'mız var. Aleyna annesini ve babasını da kaybetti. Ne büyük bir imtihan. Bütün bu imtihanları aşacağız. Son günlerde daha iyi anladık ki aslında hepimiz birer faniyiz. Bir can taşıyoruz, onun da ne zaman alınacağını bilmiyoruz. Yarına çıkıp çıkmayacağımızın bilgisine sahip değiliz. Aslı olan Allah'ın verdiği can emanetini hakkıyla teslim etmek ve gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye için, Türk milleti için çok önemli projelere imza attık. Demokrasimizi güçlendirdik, yasakları ortadan kaldırdık. Şu anda kişi başı milli gelir 10.650 dolara yükseldi. Ülkemizi bir üstlige çıkaracak milli muharip uçağımız başta olmak üzere birçok önemli savunma sanayi ürününü hayata geçiriyoruz. Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Karadeniz gazı konusunda son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Altırlı masaya sert sözler. Rabbim hidayetlerini artırsın. Bulundukları gaflet uykusundan bir an önce uyanmalarını istiyoruz. Hatta birisi de ne dedi Çamlıca'yı dolduramazlar. E ne oldu tıkın tıkın doldu. İman, inanç öyle bir şey ki tek ekiden bile süt çıkarır, süt. 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır. Büyük ve güçlü Türkiye idealiyle yürüttüğümüz siyaset mücadelesinde bugüne kadar pek çok imtihandan geçtik. Siyaset mecrasında girdiğimiz her mücadeleyi zaferle neticelendirmemizi sağlayan Rabbime hamd olsun. Şimdi ülke, millet ve dünyanın dört bir tarafında gönlü ve gözü bize dönmüş olan kardeşlerimizle birlikte yeni bir seçimin, yeni bir intihanın eşindeyiz. Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri hem içerideki saflaşmaların mahiyeti hem de bölgesel ve küresel gelişmelerin nezaketi bakımından tam manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Terör örgütlerinden küresel menfaat odaklarına kadar tüm şerh şebekeleri 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Buraya gelmeden önce Rusya Federasyonu Başkanı Putin'le görüşmem oldu. Sayın Putin'le Ukrayna arasındaki mücadelede özellikle bizim ara takdirin yanında onlarda Türkiye'deki seçimi nasıl takip ettiklerini bizzat kendilerinden dinledim. İstedikleri şey şu. Tarım koridoruyla ilgili. Buğdaydaki şu anda ulaştıkları mevla, rakam ve bizden de istedikleri özellikle az gelişmiş ülkelere bilabedel biz buğdayı gönderiyoruz. Sizler de bilabedel bunları buna çevirip fakir fukara Afrika ülkelerine bir an önce ulaştırın. Rusya neyi takip ediyor, bizdeki bazı çevreler neyi takip ediyor bunlar önemli. Hamdolsun haftada bir on günde bir bu irtibatlarımız devam ediyor. Mesele 14 Mayıs'ta. 14 Mayıs'ta milletimle beraber inşallah bu zaferi perçinlediğimiz anda yeni dönem başlayacak. Bu yeni dönemde inşallah ülkemin de dünyada oturduğu farklı konumu ispatlayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Milletvekilliği pazar gün başkan Erdoğan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Ermeni taraf taraftarlardan küstahça hareket geldi. İstiklal marşı esnasında bakın ne oldu? Euro 2024 elemeleri D grubu ilk maçında ameli takımımız Ermenistan'a Ermenistan konuk oldu. Karşılaşma öncesi yoğun güvenlik önlemleri alınırken stadyum yönetimi ve taraftarlardan saygısız hareketler üst üste geldi. Önce Türk vatandaşlarına hakaret eden müzik grubunun şarkılarının hoparlörden verildiği, sonra ise istiklal marşımız ıslıklandı. işte detaylar. Ermeni taraftarlardan küstahçı hareket. İstiklal marşı esnasında. 25 Mart 2023-2016 son güncelleme 25 Mart 2023-2016 Euro 2024 elemeleri de grubu ilk maçında A milli takımımız Ermenistan'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi yoğun güvenlik önlemleri alınırken stadyum yönetimi ve taraftarlardan saygısız hareketler üst üste geldi. Önce Türk vatandaşlarına hakaret eden müzik grubunun şarkılarının hoparlörden verildi sonra ise istiklal marşımız ıslıklandı. İşte detaylar. Takip et. Aminli takımımız Euro 2024 elemeleri de grubu ilk maçında Ermenistan deplasmanına çıktı. Ay Yıldızlı ekibimizin favori olarak çıktığı maç öncesinde Ermeni taraftarlardan oldukça saygısız bir hamle geldi. İstiklal Marşı'na saygısızlık. Üç seremonisinde her iki ülkenin de marşları okundu. Aminli takım futbolcularımızın istiklal marşını seslendirdiği esnada Ermeni taraftarlar büyük bir ultu ve ıslık sesi çıkararak durumu sabot etti. Ermeni taraftarların bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. Ay Yıldızlı futbolcularımız ise İstiklal Marşı'nın ardından büyük bir hırsla birbirlerini motive etti ve Ermenistan'ın marşı esnasında hiçbir provokatif harekette bulunmadı. Görüntüler TRT 1'den alınmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekran arttırız ve diğer haberimize geçiyoruz. Maç sonucu Amelie takımdan Ermenistan karşısına harika geri dönüş geldi. Fitili or, or, Orkun Kökçü ateşleri Kerem Aktırkoğlu bir Son dakika haberine göre Euro 2024 Ermeni D grubu ilk maçında Ermenistan'da milli takım karşı karşıya geldi. Vazgen Sarkısyan Cumhuriyet Stadyumu'nda Ermeni taraftarlarının tıklım tıklım doldurduğu bir tribüne karşısında oynanan maçta kazanan taraf 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik a milli takımımız oldu. Bu son birlikte Ay Yıldız ekibimiz elemelere 3 puanla başlamış oldu. Maç sonucu A milli takımdan Ermenistan karşısında harika geri dönüş. Bitiri Orkun Kökçü ateşledi, Kerem Aktürkoğlu bitirdi. 25 Mart 2023-21.52 son güncelleme 25 Mart 2023-21.52 Son dakika haberleri Euro 2024 elemeleri D grubu ilk maçında Ermenistan ile A milli takım karşı karşıya geldi. Azgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumunda Ermeni taraftarların tıklım tıklım doldurduğu tribünler karşısında oynanan maçta kazanan taraf 1-0 geriye düşmesine rağmen 2 birlik skorla A milli takımımız oldu. Bu sonuçla birlikte Ay Yıldızlı ekibimiz elemelere 3 puanla başladı. Takip et. Son dakika haberleri, A milli takımımız Euro 2024 elemeleri de grubu ilk maçında Ermenistan deplasmanına çıktı. Üç öncesinde birçok saygısız hareketin yapıldığı Ay Yıldızlı ekibimiz, karşılaşmada geriye düşmesine rağmen kazanan taraf oldu. Azgen Sarkisyen Cumhuriyet Stadyumunda oynanan müsabaka, A milli takımımızın iki birlik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ay Yıldızlı ekibimize galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktikoğlu kaydetti. Ermenistan'ın tek sayısı ise 10. dakikada Ozan Kabak'tan kendi kalesine geldi. Bu skorun ardından A milli takımımız B grubuna 3 puanla başladı. Ermenistan ise puansız bir başlangıç yapmış oldu. A milli takımımız B grubunun 2. maçında 28 Mart Salı günü 21.45'te Hırvatistan'ı konuk edecek. Ermenistan ise Galler deplasmanına çıkacak. Ozan Kabak kendi kalesine attı. Ermenistan karşılaşmanın 10. dakikasında bir 0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta a milli takımın ceza sahası içine yerden ve sert şekilde yapılan ortaya ozan kabak uzaklaştırmak istedi ancak genç futbolcunun vuruşu kendi alarıyla buluştu. Merih'i yükseldi, kaleci kurtardı. a milli takımımız Ermenistan'ın golü sonrasında ataklarını sıklaştırdı. Ay Yıldız'da ekibimiz 27. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Melih Demiral'ın kafa vuruşu kaleci de kaldı. Cengiz Ünder'in şutu az farkla kaçtı. Kırmızı, beyazlı ekibimiz 28. dakikada bir kez daha etkili geldi. Ermenistan ceza yayı üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder, meşin yuvarları soluna çekti ve kaleyi düşündü. Ünder'in şutu az farkla yandan alta çıktı. Orkun Kökçü'den harika gol. A milli takımımız ardı golü 35. dakikada buldu. Ermenistan Kalesi'ni abluka altına alan kırmızı, beyazlı ekibimizde Orkun kökçü rakip kaleye yaklaşık 25 metre mesafede topla buluştu. Yıldız futbolcunun köşeye sert vuruşu fileleri sarstı ve Ay yıldızlarımız skoru 1 1e getirdi. Cengiz Ünder karşı karşıya kaçıldı Mücadelenin 53. dakikasında etkili geldik. Kaleci Mert Günok'un negajı sonrası savunma arkasına sarkan Cengiz topla birlikte ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruş açısı daralan Ülker savunmanın da gelmesiyle pozisyonunu kaybetti. Kerem Aktürkoğlu, silini yaptı. milli takımımız, ikinci yarıda da oyunun hakimi oldu. Devrenin hemen başında oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Ay Yıldızlı ekibimizi 2 birlik üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Orta alanda kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanan Enes Yunal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. Genç Yıldız, golün ardından kendisiyle özdeşleşen Harry Potter, hareketini yaparak sevincini yaşadı. Kuntz'tan çift forvet verceli. Aminliği futbol takımında teknik direktör Stefan Kums, forvet oyuncuları Cengiz Doss'un ve Enes Yunal'a ilk 11'de görev verdi. Alman Teknik Adam takımını Sahaya Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Arkan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Cenk Tosun ilk 11 ile sürdü. Millik takımda Altay Bayındır, Orcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Arda Güler ve Cenk Özkaçar ise yedekler arasında yer aldı. Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz ve Mehmet Can Aydın ise maç kadrosunda yer almadı. Aday kadroya ilk kez davet edilen Umut Nahir, yedekler arasında forma şansı bekledi. Ozan Kabak, doğum gününde sahaya çıktı. Amirliği futbol takımının savunma oyuncularından Ozan Kabak, doğum gününde Ermenistan'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik heyet ve takım arkadaşları, karşılaşma öncesinde kampta pasta keserek 24 yaşına giren Ozan Kabak'ın doğum gününü kutladı. Mert Günok 663 gün sonra kaleyi devraldı. A milli futbol takımının Ermenistan ile oynadığı karşılaşmada kaleyi koruyan Mert Günok 663 gün sonra Ay Yıldızlı ekibin kalesine geçti. Mert son olarak milli takımın ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti. Stefan Kuntz ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü. İstiklal maaşı ıslıklandı. Milli takımın Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide İstiklal marşı okunurken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Ay yıldızlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktığında da tribünden ıslık sesleri aralıksız sürdü. Türk taraftarlar tribünde yer alamadı. Ermenistan ile deplasmanda oynanan karşılaşmada UEFA'nın talebi doğrultusunda Türk taraftarlar tribündeki yerlerini alamadı. Ermeni taraftarlar ise 14.400 kişilik stadyumu tamamen doldurdu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maçın hakemine büyük tepki. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Stefan Kulski kıyafetinin sırrını maç öncesini açıkladı. Bugün beyaz giyilik çünkü dedi. Amelie takımımız Euro 2024 24 D grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk olacak. Çalışmalarını hafta içinde sürdüren ve 24 Mart Cuma günü e e Erivan'a gelen Ayıldız ekibimizin teknik direktörü Stefan Kuz maç öncesi Löbertaş'ın kıyafetiyle ilgili sırrı açıkladı. Alman çalıştırıcının beyaz giyme nedeni belli oldu. Stefan Kuz kıyafetinin sırrını maç öncesinde açıkladı. Bugün beyaz giydik çünkü. 25 Mart 2023 19.08 son güncelleme 25 Mart 2023 19.08 Aminli takımımız Euro 2024 elemeleri de grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk olacak. Çalışmalarını hafta içinde sürdüren ve 24 Mart Cuma günü Erivan'a gelen Ay Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Stefan Kuntz maç öncesi röportajında kıyafetiyle ilgili sırrı açıkladı. Alman çalıştırıcının beyaz giyme nedeni belli oldu. Takip et. Euro 2024 elemeleri D grubu ilk maçında A milli takımımız Ermenistan'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlı ekibimizde Avrupa şampiyonası yolculuğundaki ilk karşılaşma öncesinde teknik direktör Stefan Kunz mikrofon başına geçti. Nocone Flash röportajında konuşan Stefan Kunz galibiyet beklediklerini dile getirirken beyaz kıyafet tercihinin nedenini de açıkladı. İşte Alman çalıştırıcının sözleri. Hadroyu kurarken zorlandık. Şartlar ve saha çok iyi durumda. Takımın durumu da iyi, olumlu bir skor bekliyoruz. Hadroyu kurarken zorlandık. Oynayan oyuncularımızın gösterdikleri performansla bugün oynamayı hak ettiklerini düşünüyorum. Bu yüzden beyaz giydik. Yeni bir kitap yazmaya başlayacağız. Yeni kitapta sayfalar daima beyaz olur. O yüzden bugün beyaz giydik. Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Aminliği takımdan harika geri dön. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir o ekranlardayız. Ve diğer haberimize Geçiyorduz. geçiyoruz. Çalıştığı fabrikada üçüncü kattan düştü. Genç Alena Feciz sonu. Olay İzmir'in Gaziye bir ilçesine meydana geldi. 22 yaşındaki Alena Özhakız. Çalıştığı fabrikanın üçüncü katından düşüp yaralandı. Genç kız telafi gördüğü hastane üç gün sonra hayatını kaybettiği. Olayla ilgili soruşturma başlatırız. Çalıştığı fabrikada üçüncü katından düştü. Genç Aleyna'nın feci sonu. 25 Mart 2023 17.04 son güncelleme. 25 Mart 2023 17.04 Olay İzmir'in Gaziantep ilçesinde meydana geldi. 22 yaşındaki Aleyna Özsakız çalıştığı fabrikanın üçüncü katından düşüp yaralandı. Genç kız tedavi gördüğü hastanede üç gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Takip et. Olay, 21 Mart'ta Ege Serbest Bölgede bulunan bir gıda fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Aleyna Öztakız, elek kontrolü yaparken 3. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Öztakız, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aleyna Öztakız, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aleyna Özsakız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Allah haber devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Futbol hayatına noktayı koyan Mesut Özelliğin serbiyeti dudak uçuklar. İngiliz basını Mesut Özelliğin futbol kariyerini sonlandırmasına geniş yer ayırdı. İngiliz The Sun gazetesi Mesut Özil'in Milyon Sterling Servet'e sahip olduğunu söyledi. Futbol hayatına noktayı koyan Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı. 25 Mart 2023-943 son güncelleme 25 Mart 2023-943 İngiliz basını Mesut Özil'in futbol kariyerini sonlandırmasına geniş yer ayırdı. İngiliz The Sun gazetesi Mesut Özil'in Milyon Sterling Servet'e sahip olduğunu söyledi. Takip et. Mesut Özil'in futbolu bırakmasını internette ilk haber olarak veren Marca Gazetesi, 34 yaşında sahalara veda eden futbolcunun kariyerindeki en iyi dönemini verdiler hemen Real Madrid ve Arsenal ile Almanya milli takımında oynadığı yıllar olduğunu ve bu dönemlerde dünyadaki tüm futbol severlere iyi futbol izlettildiğini yazdı. Servetini açıkladılar. İngiliz The Sun Gazetesi ise Özil'in futbol kariyeri boyunca elde ettiği serveti gündeme getirdi. Toplam serveti 100 milyon sterlini bulan Mesut Özil'in kazandığı ücret dudak uçuklattı. Futbol harici işlerde yapıyor. Futbol hayatı boyunca farklı işlerde yapan Mesut Özil'in kripto para birimi, espor yatırımı, giyim markası gibi girişimleri bulunuyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün... İki öğrenci kaldırımda yürüyen yaşadığı yaşadı. ve kameralara kıs yansıdı. Sultan Gazi korkuda olanlar yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı. İstanbul Sultan Gazi Sürücü'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil sarılırken kazaya neden olan Aracın çarptığı kız öğrenciden biri yaralandı. Sultan Gezi'de korku dolu anlar. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı. 25 Mart 2023 17.00 son güncelleme 25 Mart 2023 17.00. İstanbul Sultan Gazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil sallanırken kazaya neden olan aracın çarptığı iki kız öğrenciden biri yaralandı. Takip et. Olay dün saat 16.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde tramvay bakım istasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Habibler'den Sultan Gazi istikametine doğru seyir halindeki otomobil sürücüsü tramvay bakım istasyonu bölgesine geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil önce park halindeki bir araca ardından okuldan çıkarak evlerine gitmek için kaldırımda yürüyen iki kız öğrencinin arasına daldı. Kazada iki otomobilin arasında sıkışan bir öğrenci ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci ambulansıyla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ani kamerada Bir öğrencinin yaralandığı ve iki otomobilin ise hasar gördüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki öğrencinin kaldırımda yürüdüğü esnada hızla gelen otomobilin kayarak öğrencilerin arasına daldığı, hal halindeki otomobil ve öğrencilerin savruldukları, olayı gören vatandaşların ise yardımlarına koştukları görülüyor. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Oğuzhan Uğur hala kendine gelemeyen arkadaşlarım var diyerek anlattı. Deprem bölgesinde nasıl bir tabloya karşılaştı. Youtuber Oğuzhan Uğur katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtları Karamanmaraş merkezi depremlerin ardından yaşadıklarını anlatan Uğur, Hatay'da nasıl bir tablo karşılaştın sorusuna burada anlatılan görünen gibi değildi. Birçok arkadaşım bölgeden döndüğünde aynı şeyi söylediler. Hala kendine gelemeyen, telavi olan arkadaşların var ziyabını vermiş. Oğuzhan Uğur, hala kendine gelemeyen arkadaşların var diyerek anlattı. Deprem bölgesinde nasıl bir tablo ile karşılaştı? 25 Mart 2023-21.48 Son Güncelleme 25 Mart 2023-21.59 Youtuber Oğuzhan Ur, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıklarını anlatan Ur, Atay'da nasıl bir tabloyla karşılaştım sorusuna, burada anlatılan, görünen gibi değildi. Birçok arkadaşım bölgeden döndüğünde aynı şeyi söylediler. Hala kendine gelemeyen, tedavi olan arkadaşlarım var cevabını verdi. Takip et. Youtuber Oğuzhan Ur, TV yüz ekranlarında gazeteci Uğur Dündar ile gazeteci yazar Mine Özbek sunduğu haftanın panoraması programına konuk oldu. Oğuzhan Ur'un açıklamalarından satır başları. Deprem olduğu esnada ayaktaydım, sonrasında bütün ekibimi ayağa kaldırdım. Bir seferberlik ilan ettik, işimizi, gücümüzü bir tarafa koyduk. İnsani duygularla empati kurabildiğimiz için göçük altındaki insanlarla hemen harekete geçtik. Atay'da durum nasıldı? Burada anlatılan, görünen gibi değildi. Birçok arkadaşım bölgeden döndüğünde aynı şeyi söylediler. ale kendini gelemeyen, tedavi olan arkadaşlarım var ama iyi ki gitmişim. Çok kutuplaştık, önceden sağ vardı, sol vardı, bir şey söylediğiniz zaman taraf belirtmiş olurdunuz. Şimdi 25 tane taraf var ve her taraf kendi bayrağını ön plana çıkarmak istiyor, insanlar ölüyor orada. Biz hiçbir şeyi önemsemedik. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Bilgin Sosyal Medya Hesabı'ndan duyurdu. Yüzde 82 zamla Deli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veyahut Bilgin Sosyal Medya Hesabı'ndan emekli maaş ve bayram ikramiyesinin eşinin paylaşımı bulup. Bakan Bilgin en düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram İkrabisi ikramiyesini de %82 zamla 2.000 TL yükseltiyoruz. Bu düzenlemenin EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin sosyal medya hesabından duyurdu. %82 zamla. 25 Mart 2023-21-27 Son Güncelleme, 25 Mart 2023 21:34 34 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından emekli maaşı ve bayram ikramiyesine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak ifadelerini kullandı. Takip et. En düşük emekli maaşının 7500 lira ve emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2000 liraya yükseltilmesine ilişkin çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bakan bilgin şu ifadeleri kullandı. En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlet anlayışla emeklilerinin yanında. İlginizi çekebilir. Gözler asgari ücrette. polislerde bu rakam. Diğer emekli maaşlarına da zam olacak mı? AK Partili isim duyurdu. Asgari ücrete zam gelir mi? 7.500 Türk Lirası kararından sonra canlı yayında. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Nebati'den paylaşım. Ana haber bültenimiz devam ediyor. <gülüyor> Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeni Elif Hap Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı. Milletvekilliği pazarlığı yapıldı mı? İbrahim canlı yayında açıkladı. Türkiye seçim sürecine girdi. Siyaset gündeminde hareketlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı canlı yayında Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu Kalın milletvekilliği pazarlığı iddialarına yanıt verdi. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı. Milletvekilliği pazarlığı yapıldı mı? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı. 25 Mart 2023-21-29 son güncelleme 25 Mart 2023-22-13 Türkiye seçim sürecine girdi. Siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, milletvekilliği pazarlığı iddialarına da yanıt verdi. Takip et. Seçime sayılı günler kala siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasıyla ilgili de konuşan Kalın, milletvekilliği pazarlığı iddialarına da açıklık getirdi. İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Cumhur İttifakı'nın genişlemesi. Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bir lider diplomasisi devreye girdi. Yeniden Refah Partisi ile ilkeler konusunda anlaşıldı. Belli ilkeler üzerinde müzakereler yapılıp sonuca varıldı. Kamuoyunda iddia edildiği gibi milletvekilliği pazarlığı gibi bir konu gündeme gelmedi. Sandık namustur. Böyle büyük bir depremin ardından seçimlerin 3 ay sonra yapılması Türk demokrasisinin altyapısının güçlü olduğunun kanıtıdır. Bütün siyasi partiler her zaman sandığa sandıkta tecelli eden sonuca saygı duymuşlardır. Dolayısıyla sandık namustur. Bakanların milletvekili adaylığı. Seçimlerin birinci konusu deprem. Kampanya buna göre revize edildi. Ağırlığı olan siyasi aktörler sahada halkla buluşacak. Bu dokunulmazlık için alınmış bir karar değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploma tartışması. Her seçim döneminde bu konu gündeme geliyor. Bu kadar bilgi, belge ortaya konduktan sonra hala bunun tartışılıyor olması eğer siyasi kaygıyla yapılıyorsa siyasi bir kayıttır. Buradan bir yıpratma siyaseti izleyelim, milletin zihnine bir şüphe düşürür müyüz gibi bir niyette hareket ediyorlarsa bilgiler, belgeler ortada. Marmara Üniversitesi açıklama yaptı, İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Bu tür hamleler siyasetin seviyesini düşürüyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği Finlandiya'nın bizim açımızdan NATO'ya üyeliği önünde bir engel kalmadı. Finlandiya tabiri caizse bu oyuna 1-0 önde başladı. Finlandiya her zaman yapıcı bir tutum içinde oldu. Bizim taleplerimiz konusunda daha şeffaf ve daha yapıcı bir tutum aldı. Değerlendirmemiz sonucunda Finlandiya'yı onaylamayı doğru bulduk. İsveç'e tamamen kapı kapanmadı. İsveç'in terörle mücadele yasası 1 Haziran'da devreye girecek. Bunu tamamladıkları zaman bizim güvenlik kaygılarımızı giderecek adımların atıldığını göreceğiz. Buna göre biz de süreci gözden geçireceğiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hala kendine gelemeyen arkadaşlarım var. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine Bakan Bozluğa duyurdu Adalet Bakanlığı 18.305 personel alacak dedi. Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozluğa 18.305 yeni personel alımı yapılacağını, ilerleyen günlerde ilanların yayınlanacağını söyledi Bakan Bozluğa. Deprem soruşturmaları ile ilgili ise hiçbir delilinin kartılması izin verilmemiştir. Hiçbir enkaz delili toplanmadan kaldırılmamıştır dedi. Son dakika Bakan Bozda duyurdu. Adalet Bakanlığı 18305 personel alacak. 25 Mart 2023 19.14 son güncelleme 25 Mart 2023 21.35. Son dakika haberi. Adalet Bakanı Bekir Bozda 18305 yeni personel alımı yapılacağını, ilerleyen günlerde ilanların yayınlanacağını söyledi. Bakan Bozda deprem soruşturmaları ile ilgili ise hiçbir delilin karartılmasına izin verilmemiştir. Hiçbir inkaz delil toplanmadan kaldırılmamıştır dedi. Takip et. Son 10 dakika Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki ceza ve evleri genel müdürlüğü personel eğitim merkezine yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı. İftarda konuşan Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Depremlerin ardından yaraların sarılması için yapılanları anlatan Bozdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni konutlara ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, şu ana kadar 17 bin konutun temelinin atıldığını, Haziran sonuna kadar yıkılmış bütün konutların temelinin atılacağını söyledi. Bekir Bozda 2024 ün Haziran ayına kadar evi yıkılan vatandaşlara konutlarını teslim edeceklerini kaydetti. Depreme dayanıklı konutlar yapılacağını belirten Bozdar, sosyal alanlarla birlikte yeni şehirler, buydu şehirler oluşturulacağını dile getirdi diğimiz yaraları hızlıca sarmak daha önceki depremlerin ardından yeni konutların bazılarının vaktinden önce bazılarının da vaktinde teslim edildiğini vurgulayan Bozda verdikleri sözleri tuttuklarını söyledi bakan bozda şöyle konuştu Seçimleri o nedenle öne aldı Türkiye seçim oldu olacak şu oldu, bu oldu tartışmalarıyla zaman kaybetmesin, hemen önümüze bakalım, işimize koyulalım, yarınımıza bakalım, geleceğimize bakalım, geleceğimizi inşa etmek için ne yapılacak, onun peşinden koşalım, gecemizi gündüzümüze katarak gayretle yolumuza devam edelim diye aldık. Verdiğimiz yaraları hızlıca sarmak. Verdiğimiz insanları yeni konutlara hızlıca kavuşturmak. Verdiğimiz en iyi şartları insanlarımıza en kısa sürede sunmaktır. Hızlıca temelleri atıyoruz, onu da eleştiriyorlar. Hızlı çalışıyorsunuz, doğru çalışıyorsunuz eleştiriyorlar, hemen işi yapıyorsunuz eleştiriyorlar, bekleseniz onu da eleştiriyorlar. Ne yaparsak ona bir kulp takma gayretini her yerde görüyoruz. Depremlerin ardından adli hizmetlerin aksamaması için Adalet Bakanlığı'nca yapılanları anlatan Bozdağ, yaklaşık 5000 personelin gönüllü olarak bölgede görevlendirildiğini bildirdi. Bekir Bozdağ, depremi yaşadığı halde bölgede görev yapan personeli teşekkür etti. Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik soruşturmalar hakkında da bilgi veren Bozda, hiçbir delilin karartılmasına izin verilmemiştir. Hiçbir enkaz delil toplanmadan kaldırılmamıştır. Soruşturmalarının etkin ve netice alıcı şekilde yürütülmesi için deprem suçları soruşturma bürolarını kurduk ve buradan soruşturmalarının etkin şekilde yürüdüğünü ifade etmek isterim, dedi. Süre uzatımı yapmayacağız. Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozda, şöyle devam etti. Bazı adliyelerimiz depan öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İstahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz. Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır. 18 binası 305 personel alınacak. Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9229, Ceza ve Tepki Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları bakanlığımız tarafından ilan edilecektir. Bilgisini paylaştık. Anadolu Ajansı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com haber ülkeye sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleyin. Sistemize yer alan reklamlarda tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzun ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle. ilgili akşamlar. söz çıktı.